Evet gerçekler dünyası izleyicileri, gelişmeler ışık hızıyla ilerliyor desek elidir. Yepyeni bir müjde daha geldi. Kitlerde çalışan personel geçen dönem büyük bir hüsranla, üzüntüyle diğer kadroya geçenlere imlenerek bakan kit personeli, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 70 bin kişiye, yaklaşık 70 bin kişiye büyük bir müjde geldi. Resmi gazetede yayınlandı. Kadroya geçiyor. Kitlerde çalışan personel kadroya geçiyor arkadaşlar. Nasıl mı geçiyor? Kitlerde çalışan personel resmi gazetede yayınlanan yasaya göre artık kadroya geçişin önünde engel kalmadı. Hükümet de bu konuya düğmeye basması nedeni kitlerde çalışan işçilerin kamu işçisi hüviyetine geçmesi gerekiyor. Evet çalışan işçiler için çok büyük müjde. 2017'den sonra 2 yıl kesintisiz çalışan, 2017 Aralık'tan sonra 2 yıl kesintisiz çalışan personeller Yıllık izin vesaire gibi aralıkta vermeler bunlar e, kesinlikle sayılmıyor. Bu personeller kadroya geçebilecek. Erkek adaylar için askerlik yapmak veya ilişkisi bulunmamak arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar e, adli olarak da e, sakıncası ve durumunda sıkıntı olmayan kişiler kitlerde kadroya geçecek. Çok güzel bir müjde, iyi bir müjde. Tabii ki emekli olanlar, daha sonra kitlerde sözleşmeli çalışanlar fes olacaklar. Geçemeyecekler ve daha önceden hakları olanlar haklarından ferak edilerek kitlerde kamu işçisi olacaklar tam 70.000 kişi Ne zaman mı arkadaşlar hemen söyleyeyim size gerçekler dünyasında bu bilgiyi alın medyada size tarih vermezler Ben konjöktürel bilgilerimi de sizinle paylaşıyorum belediye seçimlerine ramak kala 3 ay kala kitlerdeki personelin kamuya geçiş işlemleri başlayacak arkadaşlar Artık bu müjdeyi de buradan veriyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kitlerde çalışan kamu işçilerinin yeni görevlerinde kamu işçisi görevlerini şimdiden kutluyorum. Evet e, sevgili vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili emekçilerim. Yepyeni müjdelerle yanınızda olmak bize onur ve mutluluk verici. Bu konuda gerçekten mutluyuz. Sürekli kamu işçisi hüviyetine kitlerde çalışan kardeşlerimiz kavuşacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.